bu şekilde geçecek. Umarım başarılı olur. Umarım e, gerçekleştirmeye çalıştıkları hedefleri büyük ölçüde gerçekleştirirler. Artık heyecan dorukta. Son 20 saniyeye girmiş durumdayız. Tamam oğlum bunun saniye başarılı de 20 olması demek 20 olarak yapmak istiyorum. Ondan sonra ne oluyor ya? bırakın e, beni Space X'tekiler bile tam olarak bilmiyor. Evet motor görüntülerini görüyoruz. 3 Raptor motoru. 5. Tamam bu son yed. 3 2 1 ve ateşlendi. Evet arkadaşlar dün bu olmamıştı. Ateşlendi ve 12.500 metre yüksekliğe ulaşmak üzere son derece güçlü 3 Raptor motoru tarafından Boy, okay. Starship SN8 numaralı prototip havalarlı gözlerimizin... Göke yarrak gidiyor ya. <gülüyor> Öyle bir gidiyor ki baksana inanılmaz abi. İnanılmaz bir ana tanıklık ediyoruz. Mermi mermi. Gerçekten de tüyleri diken diken eden bir fırlatma oldu bu. Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor. Gökdela var. SpaceX herhangi bir anons yapmamaya devam ediyor. Sadece bakın 3 açıdan kameralar canlı olarak her şeyi gösteriyor Oğlum şu anda. Bu kocaman lan. Birazdan o 3 Raptor motoru itici güçlerini 12.500 metreye ulaştıktan sonra kesecekler. Ve Starship serbest olarak yeryüzüne düşmeye başlayacak. Sonra üzerindeki yüzgeçleri elektrik motorları yardımıyla... Aerodinamik tasarımının da imkanlarını <gülüyor> test edecek <gülüyor> şekilde yönlendirecek ve yapabilirse göbek taklası hareketini yapacak. SpaceX dahil kimse bu hareketin nasıl bir şey olacağını bilmiyor. İlk kez hepimizin gözü önünde bu <gülüyor> yayında gerçekleştirilecek. <gülüyor> göbek taklası. Nasıl yani ya? Göbekten Tümlerimiz nasıl takla ya? Benim sesim de artık kısılmak üzere 2 saat 26 dakikadan beri canlı yayındayım. Hiç susmadan, konuşmadan aralıksız konuşuyorum maalesef yükseklik bilgisi de telemetrik bilgiler de verilmiyor. O yüzden ne zaman motorların gücünü kesecekler bilemiyorum ama Göbek taklısı mı Cennet maalesef. kamera yani. hiç kesintisiz olarak yayına devam ediyor gördüğünüz gibi. 1 dakika 41 saniyeden beri evet. Aha. Raptor motorlarından biri gitti. Geri kesildi, ikisi hala arızalı abi. GG. E, açık durumda. <Gülüyor> Alev aldı ve bir yangın görüyorum. O acaba planlı bir şey mi bilmiyorum. Aa. Ha bunu niye Barış abi? Yan tarafta bir alev alma durumu oluştu. Hala iki Raptor motoru devam E ediyor yana çeker sonra. ki o zaman. İki motorla <gülüyor> yükselmeye devam ediyor. Sola i̇ki çeker sola. Motoruyla Olmaz. Herhangi bir irtifa bilgisi verilmiyor şu anda ama 12500 metreye ulaştığında o diğer iki motorun da kesilmesi hmm. ve serbest olarak düşmeye bak. önce yatay hale gelecek gitmez şu abi roket gitmez tekrar dikey hale gelmek için göbek yana gidiyor yana manevra yapmak üzere raptor motorlarını Bunun Merkür'e kadar düşünecek. yolu var Barış abi inanılmaz bir deneme hmm. şu anda hala iki motoruyla yükselmeye devam ediyor ve üç kamerada farklı açılardan an be an 2 dakika yok, yok, 38 bir sıkıntı saat var ya. Eden beri. Oğlum alev Yana aldı, götü alev ediyor. aldı roketin ya. 10 haftadan beri bu ana hazırlık yapıyor. 3 günden beri bizler ekran karşısında kilitlenmiş durumda bunu bekliyoruz. Ve şu anda gözlerimizin önünde hala yükselmeye devam ediyor Starship. 3. dakikadayız. Aa, Bütün bu olaylar 10-15 dakika kısa bir süre içerisinde gerçekleşip bitecek. Onu da söyleyeyim size. Ee, en Bak görüyor musunuz? Yana çekti. Meraklılar tarafından yapılan hesaplamalar bu yönde. Ee, zaten fırlatma penceresi aha, aha, aha. kapanıyor ki fırlatma penceresi. Evet bir motor daha sık kapatıldı abi. şu anda tek motorla Ve devam alem ediyor. Alev olarak kapanıyor ya ilginç bir şekilde. Bunların planlı olduğunu tahmin ediyoruz. SpaceX tarafından bu Oğlum, aşamaların kapanması açıklanmadı. O yüzden ben de sadece gördüklerimi aktarıyorum sizlere. Üç motorla beraber yükselmeye başlayan Starship 8. prototipi şu anda hiç olmadığı kadar yükseklere çıktı. 12.500 metreye ulaştığında 3. motoru da kapatacak ve serbest olarak yeryüzüne düşmeye başlayacak. Ve yeryüzüne yaklaştığında herkesin ee? merakla beklediği o inanılmaz göbek taklası manevrasını yapacak. Allah Allah çok merak eğer ettim ha. Tekrar Nasıl bir şey motorlarının acaba? Yavaşlatıcı gücüyle dikey olarak iniş gerçekleştirilecek. Şu anda şu anda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 Şu anda dumanlar çıkmaya başladı üçüncü motordan. <gülüyor> bir şey yazdı. Canlı değil bu gece olması gerekiyordu. <gülüyor> Kanka Amerika olabilir mi? Run açısındaki kamera hani Space gittiği X falan ateşleme olduğunu görüyorum. Ve Starship açı değiştiriyor. Artık yüzgeçlerini kullanmaya başladı. Yandaki iki kameradan görüyoruz. Yüzgeçleriyle hava Aha. süzülüyor. Adeta okyanusta yüzen bir canlı gibi gökyüzünde yüzüyor. Aslına bakarsanız akış dinamikleri açısından ele alacağımız, aldığımızda havayla su arasında çok da büyük bir fark yok. Bu anlamda yaptığım benzetme çok da hatalı olmamış olsa gerek. Yüzgeçleriyle su canlılarının yaptığına benzer hareketlerle şu anda Allah Allah ya. hiçbir itici güç olmadan 3 motoru da kapalı görüyorsunuz. 9 metre çapında yüzüyor. ve 50 metre yüksekliğinde bir apartman yere düşüyor arkadaşlar. Size ölçeklendirmek için böyle bir bilgi vereyim. 50 metre yükseklikte e, bir apartmanın serbest olarak 12.500 metreden... Yürüyen uçak. <gülüyor> Ve e, bunu dikey olarak indirmeye çalışmak üzere yeryüzüne yaklaşınca bir göbek taklası attıracaklar. Bunu daha önce hiç denemedim. Yani sır göbek taklasını görmek için bekliyorum ee, şu anla. Olsan kaçlarım ve ben ünlü oldum %30 abi. 30 oranında başarı <gülüyor> ihtimali olsun. veriyorlardı. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Kılavuz 5. çenk olsun. Pistolet aşağı atıcım. Yayınını söz aktarıyorum. Kavulam 9. çenk olsun. Merhaba ben Botol 13. çenk olsun. Burcu bu 21 aydır çok teşekkürler. Geri sayım sayacı dışında serbest olarak nasıl aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Geri saymıyor ki bu, ileri sayılıyor. Farklı kamera canlı olarak yayınlıyor. İnanılmaz bilgiler e, bakın bir bulutun içinden geçti şu anda ve yere bir paralel olarak ya. serbest Aha. düşüşüne devam ediyor motorların açısı Evet motorlar tekrar taklı taklasını yapıyor göbek taklası hareketini yapıyor ben de heyecandan çok bağırıyorum galiba olacak Evet arkadaşlar dikey iniş hazırlanın umarım As ve oldu ee, patlama meydana geldiği gibi <gülüyor> Ama sanki oldu mu? Olarak ne bildi gibi mi bakalım? İndi indi Barış abi valla. Sapası Allah'ım. 6 dakika 42 saniyelik bu kısa yolculuğun sonunda geriye ne kaldı? Dumanlar oradan ayrılıklarla şey beraber göreceğiz. Şu ana kadar her şey çok yolundaydı. Göbek taklası manevrası da başarılı olarak yorumladım ben. Fakat Ama takla iyiydi bu arada harbiden. bir patlama meydana geldi. Daha önce SN7'de, Biraz sanki hızı ayarlayamadılar. SM3 ve 4'te de benzer patlamalar olmuştu ama ilk kez ee, bu kadar oldu. Hocam <gülüyor> mükemmel bir adam izledik. ya. Gerçekten bilim adamı vallahi olacak benim, bir adam e, ya. nerede bilimi bilim fana abi karşı. bu adam. Ama Helal olsun ya. geldi. Şu Nasıl mutlu oluyor görüyorsunuz değil mi? Haybolmak Helal olsun yapış. vallahi. Maçıya e geçecekler mi diye bekliyorum. 6 dakika 42 saniyede durdurdu Adam önemini çünkü çok iyi biliyor evet, abi. Biz o kadar önemini farkında saniye olmadığımız saniye için saniye böyle. Dik gülüp eğleniyoruz ama 12 buçuk kilometre yukarı ve 12 buçuk kilometre aşağıya. Şey çok Sonra iyiydi ya. rampasına dikey olarak... Oldu galiba. <gülüyor> o sırada... <gülüyor> Meteor 60'lar gibi patlama Or. olmuş Or. oldu galiba. Nice work. Evet. Tebrikler geliyor. <gülüyor> Tebrikler. Dumanların arasından yakın çekime henüz geçmediler <gülüyor> ama. Nasıl sittiniz helal olsun. Tabii büyük oranda başarılı olduğunu düşünüyorum ben de. Ee... <gülüyor> evet yıkılmış. Büyük Neyse o taklayı gördük. O takla gibi. güzel bir takla. Muhtemelen dikey olarak indiği sırada meydan yani e, benim tahminimi söyledim. Tamamen tahmin böyle bir açıklama yapılmadı. Baba o evet, motorla o alakalı, alakalı, alakalı olabilir. olabilir şimdi. Bak. Ben ateşleme, Barış abi. Ben çözdüm. Barış abi. aç şimdi. Awesome test. Evet. Awesome Harika test. Ya. Starship ekibine tebrikler yazısını Oo. gördük. Ben de burada alkışlamak Tamam işte. De hatalarını da anladılar. Bakın Gerçekten arkadaşlar. son ana kadar gayet de Parış abiyle dinlemek lazım ya. ...dikten sonra dikey kalmayı başarmak dışında bütün hedeflerin gerçekleştirildiğini görüyorum ben. Özellikle en önemli e, kilometre taşı Bak olan belly flop, göbek taklası manevrası. E, yanlış yorumlamıyorsak eğer son derece... Bu roket tamam mı? Neredeyse <gülüyor> dikey olarak iniş yapabildiğini de gördük. Şöyle de bir, bir şey vardı galiba. İlk abi. test uçuşunu yapan bir prototip için son derece <gülüyor> harika bir test. Bir Altı saniye abi. Da Yüzden, neyi bana yiyorsun ne oğlum? Salak geceler boyunca, Bak bu roket böyle geliyor tamam e, mı? Emek veren tüm e, Barış abi çok... şimdi ayıp olur dur ya. Barış abi ağzına sağlık. Kusura bakma böyle izledik yayında ama şimdi bak bu roket tamam mı? Buraya doğru inerken şu 3 tane motoru vardı ya bu 3 motorundan biri disable oldu abi direkt zaten. Disable. Tamam mı? Bu da roket amına koyayım. Şimdi thumbnail'dan falan görüp şey yapmasınlar. Roket arkadaşlar. gel. <gülüyor> Harbici roket yani. Bilim konuşuyoruz şu anda. Bir saniye. Bak bu disable oldu tamam mı? Ak aktif değil bu. İki tanesi kaldı. Şimdi bu iki tanesiyle taklayı attı bir anda. Oldu sanırım. <gülüyor> Ya oldu sana böyle tamam mı? Bu iki roket çalışıyor ya. Bir dakika. Bir dinleyin abi. Bu iki roket çalışıyor ya. Biri disabled oldu. İki roket aktif olduğu için bunlar frenleme görevi gördü artık. Bu pozisyondayken. Çünkü şu an frenliyor ki.